Değerli basın mensupları bugün Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşım Sergey Lavrov'u bir kez daha ülkemizde e, ağlıyoruz. Kendileriyle en son G20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında yeni Delhi'de de bir araya gelmiştik. Sürekli telefonla da temas halindeyiz. Rusya depremin hemen arkasından e, ülkemize güçlü bir e, destek verdi. Arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Özellikle Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaklaşık 250 personel arama kurtarma e, çabalarımıza büyük destek verdiler aynı şekilde güçlü bir insani yardım e, desteği gördük insani yardım malzemelerini ülkemize e, de hemen hızlı bir şekilde gönderdiler ve Rusya'nın farklı bölgelerinden de aynı şekilde e, yardım aldık Kahramanmaraş ve Hatay'da Sahara Hastaneleri e, kurdular Hatay Erzin ilçesindeki hastane halen faal ve orada vatandaşlarımıza e, hizmet veriyor. Dolayısıyla e, tüm bu e, destek ve dayanışma için e, Rusya Federasyonu Hükümeti'ne ve Rusya halkına gönülden e, teşekkür ediyoruz. E, Sergiyle e, biraz önce e, de söylediğim gibi sürekli temas halindeyiz. Yoğun bir e, gündemimiz var. O nedenle bugün ve dün akşam bir araya geldik. Dün akşam iftarda kendilerini ağırladık. Bugün önce baş başa 1 artı 2 formatında bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra heyetlerimizde daha geniş katılımlı, daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin kapsamlı ve verimli olduğunu söylemek isterim. Bölgesel konuları da değerlendirdik, el aldık. Ve özellikle tabi Ukrayna konusu bölgesel konular içinde ağırlıklı olan bir konuydu. Maalesef bir yıl aşkın süredir devam eden savaş başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere tüm dünyaya zarar vermeyi sürdürüyor. Savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla sona erdirilmesi beklentimizi bir kere daha vurguladık. Bu konuda her zaman olduğu gibi Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrarladım. Biz her iki tarafla da görüşerek... E, sorunun e, çözüm için gayret gösteriyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin'le hem de Sayın Zelenski'yle sürekli e, temas halinde e, ve bu görüşmeden birkaç gün önce Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı e, Sayın Kulabay'la da bir araya e, geldik ve kendilerini de Türkiye'ye e, davet ettim. E, Sergeyle bugün Taal e, Koridorunu da el aldık. Dün akşam da Tağal Koridorunu el almıştık. İstanbul Tahıl Anlaşması, diplomasi ve müzakerelerin sonuç verdiğini de aynı zamanda gösteriyor. Diğer bazı esir takası dahil bazı girişimlerde olduğu gibi anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu sadece e, Ukrayna'nın ve Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı bakımından önemli değil. E, dünya gıda krizinin e, ve e, özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunun azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği konusunda da mutabıkız. Birleşmiş Milletlerle Rusya Federasyonu arasında bir anlayış var. Ve bu engellerin kaldırılması konusunda Genel Sekreter Guterres'in gayretleri var. Biz de Türkiye olarak bu gayretleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. En son New York'ta Genel Sekreter Guterres'le ee, Rusya'nın bu beklentilerinin karşılanması için e, birlikte ne yapabiliriz? Onları da değerlendirme imkanımız oldu. Bu çerçevede NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında mevkidaşlarım özellikle İngiltere ve de, e, ABD Dışişleri Bakanları'yla da bu konuyu ele aldık. Ve bu tağıl anlaşmasının uzatılması için bu sorunların hepsinin e, giderilmesi e, gerekiyor. Tabii e, bugün... E, Diğer bölgesel meseleleri de sergeyle ile ele aldık Arkadaşlarımızla e, birlikte e, Özellikle Suriye'yi e, değerlendirdik Bildiğiniz gibi 3-4 Nisan e, Tarihlerinde Dışişleri, Bakanları, ya, Dışişleri Bakan Yardımcıları Düzeyinde dörtlü bir toplantı Moskova'da gerçekleştirildi e, Ev sahipliği ve e, Bu toplantının Hazırlanmasındaki gayretleri sebebiyle ee, Sergey ve Rusya Federasyonu'na ve Dışişleri Bakanlığı'na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Açılışını da Sergey Lavrov bizzat e, kendisi e, yaptı. E, tabii Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini e, şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde e, şeffaf, açık bir şekilde e, devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantıda, iki toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceği, biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun e, devam etmesi e, gerekiyor e, ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırarak devam etmesinde fayda var. E, dörtlü dışarı bakanları toplantısının e, gündemi ve e, ne zaman olacağını da bugün e, kendi aramızda e, değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte e, Rusya'dan gelecek haberle sizleri de e, bilgilendirmiş e, olacağız. Diğer taraftan tabi Libya konusunu da el aldık. Ülkenin bir an önce demokratik şeffaf bir seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde ülkenin hem siyasi olarak hem diğer unsurlarıyla birleştirilmesinin önemini vurguladık bugün. Özellikle çok sayıda milis gruplar var. Dolayısıyla Libya'nın artık birleştirilmiş bir güvenlik gücüne askeri ve polis dahil güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda Rusya Federasyonu ve diğer aktörlerle yakın iş birliği içinde olacağız. Tabii Güney Kafkas Kafkasya'yı da dün akşam ve bugün değerlendirdik. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden süreç, Türkiye-Ermenistan arasında başlayan normalleşme süreci, ee, bu süreçlere Rusya'nın da katkısı var. Her zaman diyalog e, halindeyiz ve özellikle arzumuz tabi bir an önce Azerbaycan-Ermenistan arasında e, kapsamlı bir barış anlaşmasının e, imzalanması Güney Kafkasya'nın e, kalıcı istikrarı ve huzur için e, bu adımların atılması e, gerekiyor ve Rusya'yla yakın istişare içinde olmaya e, devam edeceğiz. Temmuz ayında Karadeniz Ekonomik İşbirliği teşkilatının dönem başkanlığını üstleniyoruz. Bu süreçte bir zirve gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Geçen sene biliyorsunuz Haziran'da e, zirve gerçekleştirmeyi planlamıştık. Moldova'nın dönem başkanlığıydı ama İstanbul'da gerçekleştirecek. Fakat Ukrayna savaşı sebebiyle bu zirveyi gerçekleştiremedik. E, bu örgüte önem veriyoruz ve özellikle siyasetten uzak e, tutulması için biz de dönem başkanlığımızda çabalarımızı sürdüreceğiz ve üye ülkeler arasındaki iletişimin tesis edilmesi konusunda da çaba sarf edeceğiz. Elbette bugünkü toplantımızda Afganistan'ı da değerlendirdik. Afganistan'da tabi Taliban'ı tanımadan angajmanımız devam ediyor ama özellikle kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda Ortak mesajları Taliban yönetimine, geçici yönetime vermeye devam etmemiz lazım. Kıbrıs konusunda da görüş alışverişlerinde bulunduk dün akşam ve bugün. İkili ilişkilerimizi de farklı boyutlarıyla değerlendirme imkanımız oldu. Ve mevcut konjonktürde iş birliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde ortak bir irademiz var. Akkuyu nükleer enerji santrali dahil olmak üzere e, enerji işbirliği konularında ele aldık. E, biliyorsunuz santralin e, açılış töreni e, ilk aşamasının tabii ilk etabın 27 Nisan'da yapılacak. Diğer taraftan e, turizm e, her zaman işbirliğimizin önemli bir unsuru. Geçen sene 5.2 milyon e, turist e, Rusya'dan Türkiye'ye e, geldi ve Önümüzdeki süreçte de bu yıl içinde de daha fazla turistin gelmesini elbette Rusya'dan bekliyoruz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi yoğun bir gündemimiz var. O yüzden sürekli temas halindeyiz ve bundan sonra da temas halinde olmaya devam edeceğiz. Mevkidaşım Sergey Lavrov'a bu ziyareti ve yaptığımız verimli görüşmeler için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Daha sonra da sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Çok teşekkürler saygıdeğer Mevlüt. Ben öncelikle Türk tarafına ve şahsen dostum Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'ye bizleri Türkiye'ye davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Misafirperver ve sıcak karşıma, karşılamaları için de teşekkür ederim. Biz bu zarette Mart ayında gerçekleştirecekti aslında Antalya Diplomatik Forumuna katılmak üzere gelecekti Türkiye. Fakat ne yazık ki bu senin başında Türkiye gerçekten benzeri olmayan bir depremle, bir faciayla karşılaştı ve Türkiye sen Bakan'ın da dediği gibi Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden bir tanesi oldu. Bu dağla mücadelede Devlet Başkanımızın talimatıyla hasar gören bölgelere 200'den fazla eleman ve hekim İsa Hıra Hastanesi İskenderun Limanı'nda yan söndürmek üzere bir B-200 uçağı 36 ton insani yardım gönderdik. Bizde de Türkiye'deki gibi kara gün dostluğu tabiri var. Biz Türk dostlarımıza her türlü zorlukta yardımcı olmaya çalışıyoruz. ve hasar gören altyapının yeniden yapılması için de yapı malzemelerini tedarik etmeye hazırız. Devlet başkanlarımız bu konuda anlaştılar. Kurum ve kuruluşlar somut çalışmalar yürütüyor bu doğrultuda bu vesileyle ben bir kez daha Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum ve yaralı, yaralılara acil şifalar diliyorum ve hasar gören altyapının başarılı bir şekilde yeniden yapılması, onarılmasını diliyorum, temenni ederim ve gerek, ya bu konuda da yardımcı olmaya hazırız. Bugün ikili ve uluslararası gündemin kilit konularını değerlendirmiş bulunuyoruz. Şu konuda hemfikiriz. Bu kadar verimli olmamız yani ilişkilerde, şey, ilişkimizde e, iki ülke il, lideri e, arasındaki e, samimi diyalogtan kaynaklanıyor. Işte, Geçen sene, bu, sene bu, onlar bu, tam dört defa göz göze görüştüler. Sene, mizli bugün birkaç defa telefon görüşmesi yaptılar. Ve tabii ki bu tempomuzu belirliyor. Ve çalışmamızın dinamini belirliyor. Tüm alanlar için geçerli. Hem Iraklı enerji dış siyasette de lokomotif rolünü oynuyor bizim devlet liderlerimizin de, münasebetleri. Parlamentolar arası ilişkilerimizde daha, dükabret, daha dükabret, faal dükabret, olmaya başladı. Geçen senenin Aralık ayında Ankara'yı Rus parlamentosu başkanı Sayın Volodin ziyaret etti. Mayıs ayında Karadeniz İşbirliği Örgütü Parlamenter Genel Kurulu toplantısı yapılacak. Bizim Devlet Duması Parlamento başkanımız da oraya davetli ve hükümetler düzeyinde, hükümetlerimiz düzeyinde çeşitli temaslarla olabilecek temaslarla ilgili bir görüş alışverişinde bulunduk sayın bakanlar. Bir de ilişkilerimizde lokomotif olan projelerden bahsettik bugünkü toplantıda, özellikle AK nükleer santralinin kuruluşundan bahsedildi. Tabii bu santral santralin inşaatı Türkiye'nin enerji güvenliğini e, güçlendirecektir. Bu arada bu eserle şunu e, e, ifade etmek istiyorum. E, 27 Nisan tarihinde e, santralin birinci blokuna e, artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız. E, Türkiye'de bir e, gaz e, merkezi kurulacak biliyorsunuz. Rus e, enerji kaynaklarının dünya pazarlarında e, pazarlarında sevk etmek üzere bir merkez kuruyoruz. E, geçen sene e, devlet Millet liderlerimiz bu gaz merkeziyle, merkezinin oluşturulması ile ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha da iyi anlamış olduk. İşleri ve kültürel, kültür, kültür, kültür, kültür, kültür alanında da işbirliğimiz devam ediyor. Bütün bu meseleler karma ee, ekonomik e komisyonunun ve e sıradaki toplantılarında ele alınacak diye umuyorum. Uluslararası konular, konular de arasında oldukça de detaylı de de bir şekilde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya ve Karadeniz bölgesindeki bölgelerindeki durumu değerlendirilmiş bulunuyoruz. Özellikle Suriye meselesine ciddi önem ayırdık. Biliyorsunuz Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşmeye başladı Rusya'nın aracılığıyla Normalleşiyor bu ilişkiler Mart Ayında Mart Nisan ayında İstihbarat başkanları Toplandılar Dört ülkenin Daha sonra Moskova'da Bakanlar yardımcıları seviyesinde Dörtlü toplantı yapıldı Ve Vsreti, Günden który, önceki gün Sayın upomidum. Bakan Bakanın bahsettiği e, toplantının önemini ben de vurgulamak istiyorum. Libya, e, tabii ki diğer uluslararası konular arasında görüştüğümüz konular arasında Libya meselesi var. Libya e, meselesi birçok e, dünyayı yakından ilgilendiren bir konu. E, NATO, NATO'nun bu ülkeye e, NATO bu ülkeye saldırdı e, ve ülke adeta yerli bir oldu. Şimdi bu ülkeyi toparlamaya çalışıyoruz uluslararası camia olarak. E, defalarından bu konuda çeşitli şebiplerde bulunduk. Hem Avrupa Birliği hem de bölgesel ülkeler yardımcı olmaya çalışıyor Libya'nın toparlanmasına fakat ne yazık ki istediğimiz tempolarla bu süreç ilerleyemiyor fakat Türk dostlarımızla hedefimiz ortak orada bir siyasi uzlaşma sağlamak yani Libya'da mevcut olan tüm güçleri barıştırmak ve tabi bunun temelinde devlet yapılarını yeniden kurmak Libya'da bir de Filistin meselesi görüşüldü. Filistin ve İsrail, İsrail, ve İsrail arasındaki ilişkilerin onarılması onarılması görüştük. Ne yazık ki bu süreç ciddi anlamda sekte uğradı diyebiliriz. Bir gelişme oldu. Tek taraflı tedbirler alındı. Hem Filistinliler hem de İsrail'liler tarafından kimsenin onayı alınmadan ve ne yazık ki ciddi çatışmalara yol açtı. Bu adımlar daha da gerginin daha da artacağına yol açıyor. Bu gibi adımlar. Biz bir kez daha... ...BME'li ve MGK kararlarının... ...uygulanmasına çağrıda bulunmak istiyoruz. Filistinlerle İsrail... ...arasında doğrudan bir diyalog ...kurulmasına ihtiyaç var. E, iki Rüşene. devlet olarak ıı, varoluşlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Kafkaslarla e, ilgili Kafkas'ta tüm taraflarında burada bunun tüm devletlerin işbirliğinin... işbirliğini Türümlü mecsim taraf Ermenistanla Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yanayız e ve her türlü ulaşımda her türlü engellerin kaldırılmasını istiyoruz bölgede ve tabii ki savaş sonrası e e durumun, savaş sonra sonrası e sonra dönemde e Kafkaslar'daki altyapının onarılmasını e da temenni onaracağını temin ediyoruz. Надеемся, devlet başkanlarımızın коллег, işte bakanlarımızın imzaladığı açıklamalar açıklamalar, açıklamalar hala bizim buradaki этим, işbirliğimizin этим temelini oluşturuyor. E, bunu özellikle bunun altını özellikle çizmeliyim. Bölge dışı ülkeler umarım ve bu sürece karışmaz. Ve bizim üçlü formatta sağladığımız mutabakatların bu da, da taraflar uymalıdır bunu da e, bir kez şey daha ifade etmek istiyorum. Tabi Ukrayna meselesini de ele almış bulunuyoruz. E, Mevkidaşların konuyu çok iyi e, de, biliyor, takip ediyor. Biz bir kez daha şuna dikkatlerini çektik. Kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var. Washington başta olmak üzere bu siyaseti, bu yapıcı olmayan siyaseti gütmeye devam ediyor. Kamuoyunlar açık bir şekilde hedeflerini şöyle açıkladılar. Bu Rusya'yı sağda yeneceklermiş stratejik bir mağlubiyet bekliyormuş Rusya'yı ve yani ama aslında uluslararası alanda ki bir rakip görmek istemiyorlar kendilerine bağımsız Egemen politika yürüten ülkelere karşı e, çeşitli e, faaliyetlerde bulunuyorlar. E, ben bir üslup şartında bütün milletlerin ve devletlerin eşitliği prensibi var. Bu ilkeye aykırı olarak davranıyorlar. Rusya'yı yenecekleri zaman daha sonra sıra Çin'e gelecek. Yani öyle geliyor. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her bir ülkeyi böyle bir sınırmaya çalışıyorlar. Kendi ABD'nin çıkarlarına tabi herkesin ABD çıkarlarına uymalarını, onların gündeme tabi olmalarını e, bekliyorlar. Bir kez daha altın çizmek istediğim bir husus var. E, var. defa Washington'da defalarca yapılan bir açıklama var. Bu açıklamalarda hiçbir şekilde savaşı durdurmak, savaşı durdurmak yanlış, görüşmelere... E, yani görüşmelerin yapılmasına yani gerek, gerek şey, yok diyorlar. Ee, yani, Görüşüm masasına e, uyumlu, e, oturmaya e, karşı e, çıkıyorlar. Tabii da ki da biz e, bunun e, dürüst olmayan bir e, e, tutum tavır olduğunu düşünüyoruz. Biz hiç bir zaman görüşmelerden imtina etmedik. Fakat bu görüşmeler ancak Rus interes, e, çı, e, interes, bizim haklı çıkarlarımız ve hassasiyetlerimizin dikkate alındığı e, durumunda yürütülebiliriz. E, e, e, biz defalarca bu hassasiyetlerimizden bu çıkarlarımızdan bahsettik. Hem batılı mevkidaşlarımızla görüşmelerde NATO'yla, otak toplantılarımızda defalarca bahsettik bunlardan. Fakat bize bunun yerine sadece akıl vermekle Bizim hakkı çıkarlarımızı göz ardı ettiler. Ukrayna ilişkimi ilişkimiz sizi ilgilendirmiyor dediler bize. Bazı uluslararası uzmanlar şu ya da bu ülkenin tensilcileri arada sırada çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimler... Rusya'yı ve Ukrayna'ya görüşme masasına oturtalım diyorlar. Ama bu bir simptomdur. Aslında bu mevcut durumun belirgin belirtilerden belirtilerinden bir tanesidir. Amerika hegemon olmak istiyor. Herkese kendi kendi tutumunu empoze ediyor ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Yani tek taraflı olarak gigimau, bu dünya, kur, kur, e, dünya düzeninin kurulduğu kuralları tespit etmeye yastıkları çalışıyor. Yastıkları Fakat Rusya dünyanın dünya ülkelerinin ekseriyetiyle beraber bu yeni dünya düzeninin Birleşmiş Milletler şartına dayalı bir düzen olmasını istiyor. Ama kolektif batı Birleşmiş Milletler kararlarına açıkça kararlarını açıkça ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler şartı şey açıkça ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Guterres'le tahıl anlaşmasını görüştük. Bu bir paket anlaşmaydı. Hem Ukrayna tahıllarını hem de Rus yükleleri ve tarım ürünlerini ilgilendiren bir anlaşmaydı. Fakat Ukrayna tahılların sevkiyatıyla ilgili bölümü uygulanıyor. E, ciddi istatistiklerimiz var bu konuda. Fakat ve bu taklıların skidgah, aslan payı ciddi indirimlerle, iskontolarla e, herhangi bir kontrolden evrupa, geçmeden Avrupa'ya sevk ediliyor. Avrupa'da da, da e, üreticilere e, çeşitli sorunlar çıkartıyorlar. Avrupa, Avrupa Birliği, Birliği üreticilerinin orada şikayetleri var. Горячие дискуссии, но Татчималая по сути бодуру. дела вся вот эта вот украинская часть Черноморской Асанда, инициативы выразились в коммерческий вывоз украинского украина зерна при украина наличии особых условий санурланды. при снятии Берде... требований, которые предъявляются к такого рода товарам imtiyazlı bir şekilde sevk ediliyor. Fakat fakir olan gerçekten fakir olan ve bu tahıllara muhtaç olan ülkeler insanlığı yardıma muhtaç olan ülkeler bu tahılların sadece yüzde üçünü alabiliyor. Ama Anlaşmanın Rus Kıs bölümü, ile ilgilendiren kısmı, e, Birleşik Milletler bununla ilgili bir mutabakat da, zaptı imda, imzalandı bu arada. Ee, Rus kısmı uygulanmıyor. Rus kısmı e, yani, Birleşik Milletler Genel Sekreteri Adresu Sayın Bukeres sürekli çağrılarda bulunuyor Batı ülkelerine. E, batı no, fakat nafile. Onlar hiçbir bir karşılık o, o, vermiyor buna, e, oformu, e, çeşitli e, e, exportu, Rus tarım ürünlerinin sigortalanması, e, sevkiyatı, e, sevkiyatı bu, ile bu, ilgili engeller konf1> konf1> hala devam ediyor. Hatta e, e, daha, daha sert hale getiriliyor bile diyebilirim. Türk müşkidaşlarımızla ileride bütün da, bu, bu durumu her yönüyle görüşmeye devam edeceğiz. Genel, at, e, genel Sekreter'in imza attığı e, e, girişim, girişim batılı, batılı mevkidaşlarımız tarafından e, doğrudan engellemiyor ee, Gördüğünüz gibi, ee, dışişleri bakanlıklarımız arasında istişarelere devam etmeye e, kararlıyız. Bizim bununla ilgili bir e, planımız var. Ee, bu ziyaretten memnunum. Temaslarımıza, e, temaslarımızı devam ettireceğiz. Her alükerde faal bakanı e, her yani, yani, sayın, sayın Bakanı kıyaslığı Rusya Federasyonu'na davet kıyaslığı ediyorum. E, e, Birçok uluslararası kıyaslığı etkinliğimiz kıyaslığı. olacak. Yani, mutlaka e, bu etkinliklerin marjında görüşeceğiz. İlginize teşekkür ederim. <gülüyor> Betül Usta, Sabah Gazetesi. Sorum her iki bakana da olacak. Ee, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin somut girişimleri oldu, tahıl koridoru, esir takası gibi. Ee, tahıl koridorunun uzatılması 120 gün beklenirken bu 60 gün oldu. Ee, 60 gün dolduğunda Rusya'nın talepleri ne olacak Sayın Bakan da e, bahsetti ama daha somutlaştırmak mümkün olur mu bunu? Öte yandan savaşın bahar aylarında daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Ee, sizin öngörünüz burada nedir ee, ve bu bağlamda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık rolüyle alakalı değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Biliyorsunuz e, İstanbul Taahhüd Anlaşması Temmuz ayında, geçen sene Temmuz ayında imzalanmıştı ve e, birkaç defa uzatıldı ama en son sizin de söylediğiniz gibi 120 gün değil 60 gün e, için uzatıldığını Rusya açıkladı <gülüyor> ve müşterek koordinasyon merkezinde de toplam 111 personel var. Gemilerin özellikle denetimden geçip e, gideceği ülkelere e, tahıl ürünlerin ulaştırması için e, önemli bir görev e, üstleniyor. Bugüne kadar e, Ukrayna'nın 3 limanından 866 gemi yaklaşık 27 e, milyon tondan fazla e, tahıl e, ve e, gıdayı sevk etti. Sonuçta tabi e, bu dünyaya bir e, yani dünyada bir gıda e, fiyatı istikrarının getirilmesine de önemli bir katkı sağladı. Ayrıca e, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Putin'le her görüşmesinde e, en az gelişmiş ülkelere e, bu buğdayın gitmesi yönünde e, düşüncelerini e, vurguladılar. Ayrıca e, Rus tağlının bir miktarının Türkiye'ye getirilmesi ve burada e, un haline hmm. öğütülerek un haline getirildikten sonra en az gelişmiş e, ülkelere e, bu unun ulaştırılması konusunda bir e, işbirliği süreci başladı. Katar da buna destek veriyor. Dolayısıyla bu e, bir kriz devam ediyor, savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla da e, dünya gıda krizinin en az düzeyde hissetilmesi için e, önemli e, çaba e, sarf ediyoruz. Tabi e, burada Rus tahıl, gübre ve amonyağının da ihracatının sağlanması için e, BM ile Rusya arasında bir e, anlayış birliği var. İstanbul'da bir anlayışa vardılar. Bunun da e, aynı şekilde sağlanması önem arz ediyor. E, ABD ve Birleşik Krallık ödemeler ve sigorta konusunda bazı adımlar attı ama sorun halen devam ediyor. Ve özellikle bankaların bu ürünlerin yaptırıma dahil edilmemesine rağmen e, ödemeler konusunda e, adım atmadığını e, görüyoruz. Ve e, New York'ta Guterres'le görüştüğümüzde Türkiye BM olarak bu konuda ilave ne yapabileceğimizi e, bazı e, somut öneriler üzerinde e, değerlendirdik. Diğer taraftan tabi e, Rus amonya'nın gübresinin e, bazı batı ülkeler üzerinden Hollanda, Estonya, Letonya gibi Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda bir e, adım atıldı ama Tabii tam olarak sorun çözülmedi. Bunu söylemek durumundayız. Burada adil olmak zorundayız biz. Bunu söylediğimiz zaman bazen bize siz Rusya'yı mı destekliyorsunuz? Hayır, biz Rusya'yı desteklediğimizden değil. Zaten biz Rusya'dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Önemli olan bu anlaşmanın devamı için, Ukrayna'dan tahılları, tahıl ve gübrenin ihracatının devam edebilmesi için bağlanan mutabakatların, uygulanması lazım. Yerine getirilmesi lazım. Bizim söylediğimiz bu. Mesela Rusya Federasyonu'nun Ziraat Bankası halen sivil sistemine <gülüyor> e, dahil edilmedi. E, bu konuda da e, sorun devam ediyor. Diğer taraftan Rusya'nın bazı e, talepleri var. İşte takliyatlı Odesa Amonyak boru hattının tekrar açılması gibi. Biz hem Rusya tarafına hem Ukrayna tarafına e, tabi bu e, tahıl anlaşmasıyla diğer konuların ya da bu e, Rusya'nın taleplerinin karşılanmasıyla diğer bazı konuların birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Kendi mecrasında esir takasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi mecrasında nükleer santralle ilgili e, Rosatan'la e, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında görüşmeler <gülüyor> devam ediyor. Biz de bunu kolaylaştırıyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Başka platformlarda da görüşüyorlar. Ee, ama e, bu e, süreçte e, bizim özellikle tabii e, savaşın sona erimesi konusundaki samimi düşüncemiz ve çabalarımız ortada. Maalesef bu mümkün olmadı. Aslında İstanbul'da e, epeyce bir yakınlaşma olmuştu. Antalya'da e, Lavrov'la Kuleba'yı da bir araya getirdik ama o ilk toplantıydı. Oradan bir şey beklenmiyordu. Fakat İstanbul'daki toplantıdan sonra biz e, umutlanmıştık ama bir yılı geçti. Bundan sonra da çabalarımız devam edecek. Bahar ayında e, tekrar bir tırmanma olacağına dair endişeleri biz de Türkiye olarak paylaşıyoruz. Ve biz Türkiye olarak her zaman şunu söylüyoruz. Bu savaşın kazananı olmaz. Barışın kaybeden olmaz. Adil bir barışın tabii ki. Ve bu e, sorunun, bu savaşın da müzakereyle sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu doğrultuda çabalarımızı e, sürdüreceğiz. Bunun için de dengeli objektif yaklaşımımızı politikalarımızı ilkkeli politikalarımızı da aynen devam ettireceğiztaşı teşekkür Senbakan hemen hemen tüm mevcut sorunları e, hemen hemen tamamını anlattı. Rus gübrelerin ve Rus tarım ürünlerin sevkiyatıyla ilgili olan problemleri, problemleri kastediyorum. Batılı <gülüyor> mevkidaşlarımız sürekli şundan dem vuruyor. Çok iyi e, bildikleri gerçekler var. Ne tahıl ne de gübre aslında e, yaptırım listesine dahil edilmedi. Bu yaptırım listelerinde e, ger çekten ne gübre ne tahıl var fakat gerisi gerisi mevcuttur saygıdeğer dostum zaten bundan bahsetti hem swift, swift ödeme sisteminden kesildik hem de yüklerimizi sigortalayamıyoruz limanlara giremiyoruz Akdeniz limanlarına giremiyoruz mesela Rus gemileri olarak yabancı gemiler ise bizim limanlarımıza giremiyor vesaire Я не госпоже Фондер-Ляйену и Э, <gülüyor> года <Rüşenir prodobliselsizlik gülüyor> <gıda> probleminin çözülmesinin <gülüyor> ateş, ateşli taraftarları, <gülüyor> gübre ve tahılların <gülüyor> e, yaptırımlara <gülüyor> tabi olmadığından dem <gülüyor> da, aslında, bize şunu demeye çalışıyorlar, e, siz gübrelerinizi вы ve e, tahıllarınızı, э, hani e, e, e, <gülüyor> e, Rus tarım ürünlerinizi e, depolayın hiçbir şey. bir yere sevk edemeyeceksiniz <gülüyor> nasıl olsa. Э, <gül> Dolayısıyla biz bu dahıl anlaşmasını Na bir kere ıı, uzattık. 220 günlük bir uzatmaydı. Çünkü, Fakat bu, bu problemleri bu sorun gerçek sorun anlamda sorun çözmek isteyen kimseyi kısır görmediğimiz kısır, için tihabat, ve artık vicdanlarına bu seslenmekten bu bıktığımız için, için evet biz biraz bir gerginliğin tırmanmasına izin verdik. Anlaşma yaskıya aldık. Şimdi de 60 günlük bir uzatmaya, uzatma söz konusu. Fakat Rus gübrelerin ve Rus da, e, tarım ürünlerinin sevkiyatında herhangi bir gelişme olmazsa o zaman bu anlaşmaya ihtiyacımız var mı diye e, konuyu sorgulayacağız. Dayanışma koridorları e, diye Avrupa Birliği'nin bir girişimi var. Avrupa girişimi e, şöyle bir şey teklif ediyor. Ukrayna tahıllarını ve ürünlerini az grup payı ihraç etmek Karacolu'yu da ihraç etmek istiyor. Giriş konuşmasında dediğim gibi bunu imtiyazlı bir şekilde yapacak aslında Avrupalıların kendi ürünleri Avrupa üreticileri bununla ilgili protestolar yapıyor. Onların çünkü ucuz Ukrayna takıllarından takı, dolayı pazar e, işte, e, olumsuz yönde etkilendi. E, üreticiler, Avrupa üreticileri bunu protesto ediyor. E, Avrupa'lıların ürettikleri malları uygun fiyatlardan satamıyorlar. Eğer böyle bir durum ortaya çıktıysa, eğer o zaman bu tahılları niçin fakir ülkelere Vermiyorsunuz. A, Zaten, Sen Guterres gıda, gıda krizinden bahsetti. Zaten bu girişimi e, ilgili ülkelere yardım anlamında başlattık. Fakat e, sevk edilen tahılların e, aslan payı Avrupa Birliği'ne gidiyor. Если, Dolayısıyla... Если yani onlar dürüstçe Sayın Guterres'in tekliflerine e, dürüstçe yaklaşmak istemiyorlarsa e, o zaman ilgili e, ürünleri kara yoluyla Ukrayna'dan sevk edebilirler. Nehirlerden, yollardan logistik, bununla ilgili bir lojistiği de geliştirdiler. Biz ise o zaman e, bu girişimin dışında da e, Adımlarımızı atarsa, Katar'la Türkiye ile bu, bu, bu, bu sevkiyatı devam, devam ettiririz. Et Zaten devlet başkanımız, bu başkanımız bu, fakir olan, fakir e, ülkelere işrajatımız devam bu, edecek. Tahvillerimizin sevkiyatı devam edecek dedi. Barış anlaşmasına, daha doğrusu barış görüşmelerine gelince şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 2014 senesinde Şubat ayında şöyle bir olay oldu. Almanya, Fransa tarafından. Ee, момента, ...Almanya ve Fransa'nın garantör ülke olarak liца, ee, imza attığı bir iskriv, mutabakat sağlandı. Ama daha sonra... Ukrayna. Kırım'da daha sonra darbe oldu. Ötesi gün darbe oldu ve Kırım'daki Kırım'da yaşayanlar bu darbeyi kabul etmedi. Ukrayna bu insanları tehdit altına aldı. Bu insanlara karşı askeri harekat başlattı. Daha sonra da imzaladığımız Minsk anlaşmalarını tamamen görmezden geldiler. Halbuki Birleşmiş Milletler kararı tarafından onaylanan bir anlaşma Şimdi ise Ukrayna'yı silahlandırmak yılında, için aslında e, ara, bir araya ihtiyacımız vardı. Minsk anlaşmalarını bunun için kabul ettik diyorlar. Ee, yani Ukrayna Rusya, Rusya Fidasyonu'na bir tehdit daha oluştursun, daha oluştursun bir naizizm diye naizizm çalıştılar. Minsk anlaşmalarını böyle bir, Öyle bir, bir, bahane bir bahane olarak kullandılar. Nazi Almanya'sı aynı şekilde... Ülkemize saldırmak üzere bir takım ülkeyi kışkırtığı gibi batı burada da modern Ukrayna'da nazi ideolojisinin hortlamasına katkılar sağladı. 2014 senesinden bu ideoloji Ukrayna'ya hakim oldu ve bu neonazi ideoloji ve niyetler Rusya Federasyonu'na karşı istismar edilmeye başlandı. İşte bu kriz, Ukrayna yı krizi, yı krizi tüm, böyle başladı. Bir kez daha Zapad altını çizmek se, istiyorum. Batı bütün bunları Rusya'yı zayıflatmak için yaptı. Rusya ile Ukrayna, Ukrayna arasındaki birlikte, işbirliğine son narodach. vermek, ülkelerin, e, halklarının refahı'nın, refaha hani refahı ulaşmasını engellemek için yaptılar. Yani birileri... Demokratik en demokratik e, dünyanın en demokratik ülkesine saldırdı diye bir şey yok. Zelenskiy'nin nazi bunu bu şekilde lanse etmeye çalışsa da bu böyle değil. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Biz görüşmelere, görüşmeler yapmaya hazırız. Fakat mevcut realiteleri dikkate almaları lazım. Bizim haklı hassasiyetlerimiz ve taleplerimiz var. Özellikle bizim güvenliğimizin tesisi açısından ve <gülüyor> Donbas'ta yaşayan e, ve Donbas'a komşu olan topraklarda yaşayan e, insanların Rusya haklarını korumak var. Kultury, Onlar yüz binlerce sene boyunca, e, yüzlerce Lee, sene boyunca Rus, Rus kültüründe yaşıyorlar. Rus kimliklerini muhafaza etme hakları var. Etmeye vivre, var. Etmeye atalarının yaşadığı gibi ve e, yaşatmaya hakları var. Çocuklarını ve, var. ve torunlarını ve bu şekilde yaşatmak istiyorlar. Bir bakın dünyanın en demokratik hükümetin ne gibi kanunlar çıkardı. E, Rus dilini yasakladı. E, Rusça yazan medyayı yasakladı. yasakladı. Koyunca, Ukrayna Hizyavim, yasakladı. E, Hizyavim, e, halbuki e, Ukrayna medyasıydı. Ukrayna menşikli medyaydı. Rus sanatçılar Ukrayna'da konser veremiyor. Rusça kitaplar yasaklanıyor. Ve Odessa, Mes Ukrayna'da için, mesela Ukrayna'da, mesela Odessa şehri ikinci Katarina tarafından e, kurulan bir şehir, anıtları e, heykelleri e, kaldırılıyor ve demokrasi. bütün bu siyaset demokrasi adı yani demokrasi olarak adlandırılıyor. Dokument, hani bir to, to, bakın говорят, benim elimizde, bizim elimizde şöyle bir belge var. O Daha doğrusu çeşitli de, belgeler de, var. Ukrayna hükümeti Rusya konuşan vatandaşlar için Rusya ne gibi e, tabirler kullandıklarına dair. E, onlar, bu vatandaşlar, Birleşmiş Milletler şartı, şartında mevcut olan pensiplere i̇şte, e, e, uygun olarak kendi dillerini konuşabilir, kendi kimliklerini yaşayabilir. Biz çok önceleri yani on, hemen hemen 10 sene boyunca uyardığımız şeyi e, artık hayata geçirmek zorunda kaldık. Добрый день, уважаемые министры, Рамин заместитель ли такая встреча состояться в конце апреля или в начале мая? <сؤال> <сؤال> и, <сؤال> и зафиксировали ли какие-то подвечерки uh, uh, процесса нормализации двустороннего диалога um, о Чарелии и Дамаске. Uh, uh, второй da. вопрос. Ранее uh, uh, no наш посред при ООН заявил, что если американская страна проявит желание, Россия готова проведению нашей встречи с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Вашей встречи во время визита в штаб-квартиру 24-25 апреля. Запрашивал ли Вашингтон двустороннюю министерскую встречу, Чем станут в да, России ООН? К... Böyle bir İy, vabros, Amerika tarafı? Pazvolde. Ve tarafına bir soru mu? sormak istiyorum. Köszönüm Sayın od tarafı, od e, od e, Kuzey ilgili e, e, e, soruşturmayı nasıl değerlendiriyor? Batı buna düzgün bir karşılık vermedi. Bu sonuçta tehlikeli sonuçlar yol açabilir. Türkiye ile su arasındaki ilişkilerin normalleşmesine gelince normalleşmesi Bak, e, sama Bakanları, istihbarat Başkanları ve Bakan Yardımcılığı seviyesinde toplantıların yapılması başı başına e, bir başarı. E, geçen sene Aralık ayında yapıldığı ilk toplantı Mart ayında, Nisan ayında e, sıradaki toplantılar e, düzenledik. E, fakat e, bir karışta bir adımda e, çözemeyiz bu gibi e, sorun konuları ve problemleri temasları güçlendirmemiz lazım. Şeffaflığı artırmalıyız. Karşılıklı güven sağlamalıyız ve eninde sonunda bir çıkar dengesi sağlamalıyız. Her bir tarafın kendi haklı çıkarları var. İşte çıkış noktamız budur. Biz aracı rolünü üstlendiğimizde bunu, bu süreci bu şekilde gördüğümüzü ifade ettik. Mevkidaşlarımız iyi ki bu fırsattan yararlandılar. Tabi bakanlar toplantısını yapabiliriz. Bakanlar toplantısına hazırlığımız devam ediyor. Bakan yardımcılarının dünden önceki toplantısı zaten bununla ilgiliydi. Moskova'da görüştüler ve hazırlık aşamasında tarih e, konusunu da görüşüyoruz. Her e, dört taraf için e, uygun olan tarihleri belirleriz. Sayın Nebenze e, e, Nebenze'nin açıklamasına gelince e, aslında bir alıntı e, a, bir alıntıyı çıkardılar e, konuşmasından e, medyaya e, yansıdı bir e, yıldırım başlığıyla yani e, Blinken'le New York'ta görüşecekmişim. Sayın Nebence bunu boş yerde söylemedi. Onu adeta sorguya çektiren, Lavrov Zeynep'inle görüşecek mi? Bu tarz böyle planları var mı? Kendisi eğer bize bununla ilgili bir talep gelirse bu talebi değerlendiririz. Bu zaten bizim genel yaklaşımımız. Biz hiçbir zaman diyalogdan kaçınmıyoruz. Blinken G20 bakanlardır bakanları e, toplantısında ayaküstü e, ayak üstü görüşmeyi teklif etti. Ben reddetmedim. Böyle bir görüşmeyi yaptık. Işte durum böyle. Bizim e, ııı her halükarda değişmiyor. Yani ciddi bir toplantıya ciddi bir görüşmeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Kuzey yakın boru hatlarına ciddi saldırılar oldu. Dolayısıyla dünyada Zaten Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizini daha da tetikledi. Biz Türkiye olarak özellikle bölgemizde enerji krizinin etkilerini azaltmak için her ne kadar doğal gaz, yeni bulduğumuz doğalgaz sistemimize önümüzdeki günlerde bağlanacak olsa da halen dışa bağımlıyız. Buna rağmen bu krizin azaltılması konusunda önemli bir de görev üstleniyoruz. Bu ciddi bir saldırıdır. Dolayısıyla e, bu saldırının e, kimin tarafından neden yapıldığına dair soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu e, soruşturmanın uzmanlar tarafından, e, bağımsız uzmanlar tarafından oluşan bir kuruluş tarafından yapılması gerekiyor. Ve tüm taraflar e, bunun içinde olması gerekiyor ve e, neticesinin de ortaya çıkması gerekiyor. Açık şeffaf bir soruşturma mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'nin düşüncesi budur ben e, konuyla ilgili birkaç cümle ilave etmek istiyorum dün sanırım şöyle bir şey okudum ee, İsveç temsilcisi bununla ilgili bir yorum yaptı tekrar şunu dedi, Rusya prensip olarak M君çe'sin soruşturmaya podişame, katılabilir fakat şimdilik katılamaz. E, çünkü İsveç, e, acaba, is acaba e, İsveç'te sorumlu olabilir mi? Önce bunu e, tespit etmemiz gerekiyor. E, te e, eğer bu e, no bilgiler no, no, gizli ise so, demek ki bizi bu soruşturmaya katmak istemiyorlar. Fakat oradaki doğruyu tespit etmeye yönelik tüm teşebbüs yerimiz ve bizim çıkarlarımızı ilgilendiren <gülüyor> atabeyen, e, konularda Souls berideki zehirlenme nüfuslarının sözde zehirlenmesi, Malezya bu enginin düşürmesi gibi 14 senesinde. Olay haklı taleplerimiz hep öğretildi. Çok ciddi bir argüman sundular bizlere. Bu soruşturmalar gizli. Solzberi ile ilgili Tereza May highly likely, yani büyük bir ihtimalle Rus ajanları azmettirdi. Rus ajanları gerçekleştirdi bu cinayeti. Fakat biz ek bilgi istediğimizde gizlidir. Ulusal güvenliğimizi zedeler, Esmotra, bahaneleriyle e, e, herhangi bir cevap Bundeswehr. vermediler. Bundesver kliniğinde сказali, Navalit daha sonra tetkikten ve geçti ve bu tetkik sonuçlarını bizimle paylaşmadılar. Yine gizlidir dediler. Gizlidir bahanesiyle. Malezya boyunca ile de aynı durum yaşandı. Biz elimizdeki tüm verileri paylaştık. Radarlardan aldığımız -radar kayıtları -radar paylaştık. İngiltere bizimle e, bilgilerini paylaşmadı. Amerika uydulardan Rusya'nın arkasında durduğunu biz gördük. Fakat yine kayıtları sud, paylaşır mısınız Rası bizimle dediğimizde de, bu kayıtlar gizlidir dediler. İngiltere mahkemesi yine e, aynısını yani aynı yani şey söylüyor bu patlama olayında. Siedil, Artık e, katar, e, siedil, yani yapacak bir şey yok. Rusya'nın, Rusya'nın, bu Tüm açıklamalar, tüm sonuçlar, gizlilik bahanesiyle hiçbir şekilde açıklanmıyor, hiçbir şekilde bilgileri paylaşılmıyor. Yani bir jandarma var, bu jandarmanın adeta talimatları ve telkiniyle hareket ediyorlar. Gizli diyorsa o zaman gizlidir demek, paylaşmıyorlar. Sorum her iki bakana da olacak. Özellikle İsrail'in Mescid-i Aksa baskınından sonra bölgede gerilim yükseldi. Tansiyonda her geçen gün artıyor, düşmüyor. Bu konuda sorunun çözümü, gerilimin düşmesi için bir temas, görüşme olma ihtimali var mı? Diğer yandan sorunu Rusya nasıl görüyor orada yaşananları? Uzun zamandır... <gülüyor> çok taraflı süreci canlandırmaktan e, yanayız. Filistin-İsrail arasında ki süreci e, yeniden başlatmak istiyoruz. Rusya, Avrupa Birliği, ABD e, ve Birleşmiş Milletler dörtlüsü var. E, bu süreçten sorumlu olan bir de Arap Ligi devletlerinin devletinin de süreciye katılması öngörülüyor. İşte bu e, taraflarla e, somut anlaşılması e, sağlayabiliriz. bir İki devlet olarak yaşaması öngörülü İsrail ve Filistin, fakat bu dörtlü format uzun zamanda uzun zamandır toplanamıyor çünkü Batı, daha doğrusu ABD bu süreci engelliyor. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adeta gölge çekildi. Aslında bu dörtlünün toplanmasına çağrıda bulunmalı ama herhalde ABD'yi irite etmek, kızdırmak istemiyor eee <SUSD> <iniciar gülüyor> <ve>, de <caya> yani <gülüyor> kadarıyla, yani ABD'nin kendi sr. planı var. E, doğrudan İsrail'i Filistinli görüşte görüşürebiliriz diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor. <gülüyor> Fakat Birleşmiş işte, bir şey, Milletler kararlarını, kararlarına uygun olmayan tekliflerde, teklifler sunuyor bildiğimiz kadarıyla. Yani medya sesen göre. öncelikle İsrail'in Ramazan ayında Harami Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden bu saldırısını lanetliyorum. Ve burada özellikle ibadet eden Müslümanlara yönelik İsrail polisinin e, muamelesi kabul edilemez. insanlık dışıdır. E, Cumhurbaşkanı Herzog ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Herzog'ta telefon görüşmelerinde Eli Cohen Türkiye'yi ziyaret etti. Gerek e, bizim görüşmemizde gerekse Cumhurbaşkanımızın kabulünde Mescid-i Aksa'nın e, statüsünü koruyacaklarına dair taahhütlerin de yinelenmişlerdir. Geçen sene de Ramazan ayında bir gerginlik olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon açmasıyla son 10 gün özellikle Ramazan'ın son 10 gününde Müslüman olmayanları Mescid-i Aksa'ya sokmayarak e, bu gerginliğin azaltılmasına e, bir katkı sağlamıştı o zamanki yönetim. Ama bugün maalesef İsrail'de İsrail'de güvenlik işleri ee, en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. Ben Göber'e verilmiştir. Daha önce de provokasyonlarda e, bulundu. Ee, tabii e, bizim İsrail'e çağrımız gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırıların, gerekse biraz önce durdurduklarının e, haberini aldık. E, hava saldırılarını kalıcı olarak e, durdurması gerekiyor. E, tabii ayrım gözetmeksizin bu e, orantısız e, saldırı ve İsrail'in bu siyasetini kabul etmemiz e, mümkün değil. Daha önceki provokasyonlardan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü topladık. Yine e, bu saldırılardan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi herkese açık bir şekilde olağanüstü toplanacak. E, Genel Sekreterlikle, Büyükelçiliğimizle temas halindeyiz. E, diğer taraftan, bu geriliminin kazananın olmayacağını her zaman söylüyoruz kalıcı çözümün de yöntemi belli tüm dünya kabul ediyor İki devletli bir çözüm yani bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve Doğu Kudüs'ün bu devletin başkenti olması gerekiyor ama genel anlamda söyleyeyim son zamanlarda bugün <gülüyor> sergiyle aslında bunu da değerlendirdik yani İslam düşmanlığı saldırıları özellikle Baltık ülkelerinde başlayan bazı Hollanda gibi ülkelerde devam eden İslam düşmanlığına ve nefrete İslam düşmanlığı ve Müslümanların kutsiyetlerine saldırı haddini aşmıştır. Kuran-ı Kerim yakmaları vesaire. Biz hangi din, hangi inanç olursa olsun değerlere saldırılmasına karşıyız. Agit genelinde özellikle ee, antisemitizmle mücadele önemli ama İslam düşmanlığı ve e, Hristiyan düşmanlığı gibi tüm e, nefret e, söylem ve eylemlerine karşı ortak e, mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim inancımıza göre bunların hepsi insanlık e, suçudur. Diğer taraftan sorunuzun iki, ikinci kısmında herhangi bir temasınız olacak mı e, dediniz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle temasımız var. Bugün ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı ile Riyad Malki ile de görüşeceğiz. Yine İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohan'la de telefonla görüşme talebini arkadaşlar iletti ama Sergei'yle toplantılarda olduğumuz için görüşemedik. Bugün mümkün olursa saatlerimizi uyuştursak kendisiyle de görüşeceğiz. Bu düşüncelerimizi, endişelerimizi aktaracağız. Biz Türkiye olarak İsrail'le yeniden bir diyalog başlattık. Ama şunu herkes bilsin ki Başta İsrail Bu Filistin davası pahasına olamaz e, Filistin, Mescidi Aksa Ve Kudüs konusu Bizim e, kırmızı çizgimizdir Her zaman ve bu konularda e, Bu davadan e, Hiçbir zaman e, taviz e, vermeyiz Ama sorunun ve gerginliğin Azaltılması ve çözülmesi Konusunda da e, Türkiye önemli katkı sağlayabilir Yeter ki bu anlayış ve samimiyet İsrail tarafında da olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Argumenti Fakta, Arbunen Fakta, Arbunen Fakta, Fakta gazetesi Arbunen. Vladislav Orabiyer benim adım. Sergey Bey, şu konuda yorumlarınızı rica ediyorum. Maldim. Maldim. Türkiye'de seçim kampanyası başladı. Sizce adayların şansları Maldim. nedir, perspektifleri Maldim. nedir ve Rusya Yuş, kimleri Maldim. destekliyor Maldim. bu kampanyada? Bir de şöyle bir sorum var. Çok böyle enteresan bir şey söylediniz. Az kaldı dediniz. Dünya artık tabii ki birden böyle başladı. Zaten korkmaya başladı. Ee, hani e, ya, durumu canlandırmak da... için söyledim Aa, bunu çıramı, kastım az kaldı demekle da... e, doğru ve e, doğru olan kazanacak gerçek olan kazanacak onu anlatmaktı. Tabii ki bu zamana bağlı, fakat tarih ilk konu, ilk sorunuza gelince, benim, beni kimseyle karıştırmadınız, değil mi? Başkasıyla karıştırmadınız. Siz, sizi Amerika temsilcilerinin basın toplantılarına davet ediyorum. Orada Amerikalılara bu tarz sorular yönlendirebilirsiniz. Halbuki Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz. Şu ya da bu ülkede herhangi bir tartışmaya katılmaz. Seçim süreçlerinin bir parçası değiliz kesinlikle. Biz daima partnerlerimizin demokratik prosedürleri icabı, şeffaflık prensipleri icabı, kendi demokratik prosedürlerini icra ettiriyorlar. Gözlemci ülkeler de bu süreçlere bazen katılıyor fakat Türkiye gibi egemen bir ülkenin kendi bileceği iştir bu. Halbuki batılı ülkeler Amerika yani seçim e, e, varsa da yoksa da bir ülkede e, ilgili ülke mesela Çin şunu yapmalı veya bunu yapacaktır diyor. Avrupa Birliği'ne de e, Zelenski ile görüşeceksiniz veya şurada e, veya şu şekilde ile çalışacaksınız. Rusya üzerine baskı kuracaksınız diyorlar. Hindistan'la da aynı şekilde çalışıyor. Mesela e, bir temsilci Hindistan kendi hindi ulusal çıkarlarını doğru kavramalı, doğru değerlendirmeli e, dedi. İşte bu bir e, aslında arsızlıktır diyebilirim. Yani bunu e, ama kimse bunu açık bir uslupla dile getiremiyor maalesef. İşte Amerika, Amerika Birleşik Devletleri bu tarz e, diplomasi açısından hiç de hoş olmayan açıklamalar. E, Açıklamaları yetinmemekli kurdukları STK'ları da kullanıyor e, veya yerli e, şu ya da bu kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak dünyanın dört bir yanında renkli devrimler düzenliyorlar. Ukrayna'da da bunu yaptılar. <gülüyor> her e, ülkenin dört bir yanında buna e, şey atab e, el atabilirler bu tarz e, süreçlere yani renkli devrim, yani, yani, devrim yani, onların, onların bileceği, bildiği bir, bir iş yazıyor, zaten mevkidaşım agitten gözlemci beklediklerini Avrupa Konseyi'nden gözlemci beklediklerini söyledi dolayısıyla Etimi, bu gözlemciler de bildeni, wyboru, fatak, herhalde seçimlerden sonra değerlendirmelerini yapacaktır değerlendirmelerini ama yapacaktır. şundan <gülüyor> çok eminim tüm tüm. Türkiye defalarca hem şeffaf hem de demokratik seçimler geçirdi bu konuda e, başarılı olduğunu defalarca kanıtladı. Çok teşekkür ediyorum aslında sorunuzu biraz garipsedim ama Sergey Lavrov'a cevabı için çok teşekkür ediyorum. Tabii e, Sergey'in de söylediği gibi, e, Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokratik ve şeffaf seçimler gerçekleştiriyor. Atatürk çok güzel söylemiş, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dolayısıyla her seçimde kararı bizim milletimiz verir. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da e, son altı seçimdir biliyorsunuz. E, bir kanun değişikliğiyle oy hakkı verildi. Onlar da e, yurt dışından katkı sağlıyor. Dolayısıyla milletimiz e, karar verecek e, Rusya veya herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere e, karışmasını biz hiçbir zaman arzu etmeyiz. Rusya'dan da böyle bir niyet hiç görmedik zaten ama maalesef e, bu konuda e, çifte standartlar var mı? Var. Daha dün Brüksel'den geldim oradaki arkadaşlarımız anlattı. E, bazı ülkeler e, özellikle e, o ülkelerde yapılacak e, seçim kampanyası ile ilgili PKK'ya bağlı HDP ve CHP'nin taleplerini karşılarken Cumhur İttifakı'nın taleplerini değişik bahanelerle reddediyorlar. Farklı yöntemlerle müdahale etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Diğer taraftan tabi seçim gözlem heyetlerini de ülkemize davet ettik. Gerek AGİT gözlemcilerini, Agitpa aynı şekilde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni davet ettik. Ama daha önce de olduğu gibi Yine buraya gözlemci olarak geldiği zaman HDP, PKK'ya destek veren bazı milletvekillerini de uyarılarımıza rağmen e, listeye dahil etmişler. Daha önce de bu e, açıkça taraf tutan gözlem, bunlar objektif gözlemde bulunamazlar. E, daha önce de girişlerine izin vermediğimiz gibi bu iki tane gözlemcinin ülkemize giriş, girişine de müsaade edemeyiz. Çünkü bu e, seçim şeffaf ve demokratik olmalı. Ama gözlemciler de aynı şekilde objektif ve dengeli olmalı. E, gelip de e, başka partilerin kampanyasına veya herhangi bir partinin kampanyasına katılan gözlemcinin gözlemci olamayacağı da aşikardır. Bunun örneklerini farklı ülkelerde de görüş, gördük. Sonuçta inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz özgür iradesiyle Türkiye'yi kimin yöneteceğine karar verecek. Biz inanıyoruz ki e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Milletimiz güçlü bir şekilde tekrar Cumhurbaşkanı seçecektir. Bunu da kayda geçirmek istiyorum. Ve bu doğrultuda da biz seçim kampanyalarımızı e, özellikle yeni depremin etkilerinin e, ortadan kaldırılması ve yeniden inşa ve ihya öncelikli olmak üzere çalışmalarımızı e, sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Sergey thank you very much. Спасибо